Sevgili öğrenciler, Turizm ve Otel yüksek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümümüzde ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, yerel ve dünya mutfaklarını tanıyan, hazırlayabilen, yiyecek içecek sektöründe üst düzey yönetecek yapabilen ve yemek pişirmenin yanında mutfağın diğer disiplinlerle olan ilişkisini de analiz edebilen bireyler yetiştirmekteyiz. 4 yıllık Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programımızda öğrencilerimiz en temelden en ileri seviyeye kadar uluslararası mutfak tekliflerini teorik, donanımla birlikte tam donanımlı gastronomi uygulama mutfağında alanında uzman akademik kadromuzdan pratik ve çevrim içi eğitim almaktadır. Hayata bir adım önde başlamanız için biz buradayız.